Geçtiğimiz aylarda Hürjet simülasyonu ile simülatörü ile TUSAŞ tesislerinde bir uçuş yapmıştık. Bugün İDEF fuarında değerli test pilotumuz Gökhan Bayramoğlu ile birlikte uçacağız ama aslında uçuşumuz yapay zekaya karşı olacak. Bakalım yapay zeka mı iyi ben mi iyi diyemeyeceğim tabii ki. Ne tür bir tecrübe edineceğiz beraber birlikte uçacağız. Şimdi yapay zekada karşımıza gelen uçağımız. Bugün Milli Muharık Uçağım. Ee, uçuş analizlerinin yapılıp... ...verilerin işlenip e, uçak pozisyonuna getirmiş hali olacak. Tamam. O yüzden sizin yaptığınız manevralara karşı da yapay zeka oluyor, olduğu için o da bir tedbir alacak. Tamam. O yüzden e, fayda e başlarken aman önemi alayım hemen uçağı indirim. Öyle bir iddiamız sormayın yok. Olmayın <gülüyor> o sizin yaptığınız manevraların hepsine cevap verecek. Ancak hatalar da yapacak. Tamam. Biz bu hataları değerlendireceğiz. Uygun atış parametrelerine gireceğiz. Ee, birazdan uçuş başladıktan sonra aşağıda... Bizim burada atış kontrol bilgisayarımız çalışmayacağı hı hı. Hı hı. Vurulduğumuz zaman aşağıda U, down ve kırmızı işaretler çıkacak tamam. Biz vurduğumuz zaman TOEY, Target of Interest, kırmızı olacak Vurduğumuzu şuradan alacağız, atış parametrelerini girdiğimiz anda orası kızarırsa biz başarılı Başak. olarak kendimizi kabul etmiş olacağız Tamamdır Tamam başlatabiliriz Başlatalım karşıdan gelen kare içerisinde içerisindeki evet. bizim düşmanımız Target Determinator Box'ımız Oooo bayağı hassas evet. yaklaşmaya geliyorum Ben 1. biraz 3. gaz 3. açayım mı? Açabilirsiniz Tabii ki Head on geçişeceğiz O bir taraftan fight'a gideceğiz Geçişti, evet. fight'a başlayalım Siz de yatırıp çekebilirsiniz Biraz sert çekebiliriz 2.8 ile dönüyoruz şu an Yatırıp çekelim hiç korkmayın Run Cross'un üstündeki evet. çubuk bizi Target e, Locator Line'ımız, o bize hedefe doğru devam edecek. Şu an arkamıza geçti yu kırmızı oldu. Evet. Biz onun atış parametresindeyiz evet. demek. Süratimiz fazla düştüğü için evet. uçağımız kumandayı normal aldı. durumdayız, tamam aldı, Biraz bırakıyoruz toparlayacak, bize. meydan üzerindeyiz. Evet, evet. evet Süratlanmaya başladık artık kumandalarımız. Evet, biz, biz de çekebiliriz. çekebiliriz. Evet. Biz tabi Cessna 172 ile uçunca böyle keskin dönüş dönüşlerimiz falan yok bizde. Bunu biraz kaldıralım 45 dereceye gidiyoruz yere çok yakınız. Evet. Sıkıntıya girmeyelim. Çekelim 50 derece üstümüzde uçacak. Sola doğru devam edelim. Daha gitme. Azıcık eğitimler. İşte şurada evet, Sağ geçti. Evet geçti sağa. Devam. İşte orada. Evet. Bu şekilde tutarsanız birazdan bizde atış parametrelerine gireceğiz. Ooo bir daha. Bir daha. daha. Geçti. Çekişe devam. İki tarafta şimdi yatırıp çekiyor. Kimin dönüş kuturu? Kimin turn rate'i daha iyi ise biz bayağı bir alçaldık. Hareketi, evet. evet, Biz güzel enerjimiz güzel. Evet. Çekişe devam ama. Çekişe devam. Evet. Tabii Çekişe biz çok burada çok otur taktığız. oturuyoruz ama evet. pilot pilotun pilot. durumu kaç diş evet. şey çekiyor şu an? Şu an 8 diş çekiyor. Oh, oh, oh. Anti-G manevri yapmak zorunda. Evet. Bu bizim arkamıza doğru evet, geliyor. Biz gevşetirsek arkamıza geçebiliriz. Çok devam da alçaldık. O yüzden Evet, güzel. Ama enerjimiz yüksek. 570 knotla uçuyoruz. Evet. Tatlı tatlı irtifa alıp hem de çekişimizi gerçekleştirebiliriz. Amacımız ne? amacımız enerjimizi yüksek yüksek tutmak. tutmak. Evet. Hem kinetik hem potansiyel enerji. İkisini de muhafaza edeceğiz. Ki gerektiği zaman potansiyeli kinetiği kinetik potansiyele çevirebiliriz. Evet. Şu an potansiyel kinetik enerjimiz çok yüksek. 540 knotlardayız. 8 ile dönüyoruz. Ama potansiyel enerjimiz biraz düşük. Evet. Hem fight devam edip hem de enerji seviyemizi arttırabiliriz. Böyle tatlı tatlı yükselim. Yudam yapıştırdı. <gülüyor> bu bir kere arkamıza geçti. Sizin bu 8. manevranızı görüyor. Ona göre Doğru. Diyoruz. Peki hemen bir tersini yapalım. Ne olacak? Ha. Hop. Şöyle bir. Roll rate'imiz çok yüksek. F-16'ya yakın. Evet. Biraz alışkanlık istiyor. Tekrar Yine yudam diye aldı bizi. Tekrar değiştirelim. Bu herhalde bizim bütün dönmelerimizi şey yapacak. Oooo! Yani Yatışı çıkalım. yatışalım yukarı doğru çektirin. Aynen öyle Evet solda. Çekişe devam. Tırmanış dönüşü yok. Şimdi 50 dereceye kadar kaldırdık. Yufatarak diyorsunuz. Bakalım Güzel. yiyecek mi? İrtifa muzular mı? Oo. tabii enerjimiz yavaş evet. yavaş bitiyor demin 5000 fitlerde 500 nato uçarken şimdi 13000 fit. 13000 evet. fitte tabii süratimiz gitmiş evet. durumda burun aşağıdayız güzel çekışı devam süratimiz artıyor tamam. zaten evi de devam ediyoruz biz <gülüyor> sana yakıtı şeyine evet, girelim bitice ama normal şartlarda bu kadar cili bir dönüş 8c 9c çok uzun süre devam etmek tabi tabi Bu atış yapmaya devam ediyor bize. Evet. Bayağı bir vurdu bizi herhalde Evet geri evet. evet, çarpacağız galiba Allah dur bakalım seyireceğiz mi? Güzel Hop iyi kurtardık Hiç gevşetmeyin Başta yaptığımız hatalar bize G olarak geri dönüyor. Geri dönüyor. <gülüyor> şu an ne pozisyonda? O şu 140 dediği 140 tamam. derecemizde. 180 olursa tam arkamızda. Arkamızda. Dur, durdurduk. <gülüyor> bu kadar bu kadar EV, ile, EV ile bu kadar. de isterseniz paterne gelelim bir iniş kalkın. Tamam olur, olur olur olur olur olur olur deneyelim. Kurtulamadık Milli bıçaktan. Uçaktan. Milli mı? Uçak e yani yani o bizi hemen değerlendirdi başında. E, i̇lacımızı verdi. Evet, i̇niş kalkış mı? Bir yaklaşma tamam. yapalım. Tamam şöyle şimdi neredeyiz biz bir bakalım şuraya. Evet. evet. Şimdi sağdan dönüşe girelim isterseniz. Meydanımız şuradan. Tamam. Meydan şurada, Tamam. Şuradayız. Meydan Meydanın kaç? Meydan irtifası 3300 fit. Biz böyle... Biz direkt yaklaşma yaparız. Şurada Şöyle yaparız. oturturum. Oradan devam edeceğiz. Şöyle... İkaz ee, açabiliriz biraz, siz de gidebiliriz. 300 not'ın altından iç takımlarını koyacağız. PK'yi koyacağız. Tamam. Speed tamam. Koyacağız. Ben hepsini size ikaz Sizden isteğim şu Normal Fon altında iç takımlarını koyduktan sonra Şu 5 derece ile alçalıyoruz ya biz evet, şu an. Evet. 2.5 dereceler çizgiler çıkıyor normalde. Ama bizim evet. şimdiki buradaki demomuz çıkmıyor. çıkmıyor. Sizden ricam ben size tarif edeceğim. Şu FB'mizi flightpad fark edelim. Biz başına koyacağız. Ama al çalışımızda iki buçukla yapacağız. İki buçukla oluyor. yapacağız tamam. tarif edeceğim. Ben bayağı süratli geldim kesemedik orda falan böyle no üçüncü no deneme no hani yani tekeri koydum da teker hmm. kaldı bu. <gülüyor> ya, bir de şöyle derinlik hissi burada birazcık daha az olduğu için gerçek hayatta yapmak ee, Bu iyi ömürkümde başım döndü ben şey başım yaparken. yaparken yani. O daha kapalı. Tabi yani. tabi tabi. Bu başa doğru devam değil mi? Evet, Bayağı iyi süretimiz. Ooo güzel. Evet. Süretimiz düşecek. 200'ler civarında sizden bir gaz takmasını istiyorum. Tamam. Al çalışa devam. Güzel yavaş yavaş toplayabiliriz Tatlı tatlı Güzel evet. ama bu şekilde al çalışırız Devam F16'ya yakın mı? Çok güzel üç şeyleri Şimdi 2.5 belirtiler şurada Evet Altı aldıkça Şunlar aşağıda sonra Evet Siz ben bunu altını yapalım Evet şimdi bunu altını yapalım İstikametle kaçırmayalım azıcık sonra Çok değil bu şurada olacak, bunu buraya çakacağız. Hiç hareket etmiyoruz. Alça uçak ama. Güzel. İstikamete dikkat. Bu oynamayacak, bu burada olacak. Bu burada. Bunu hiç, bunu buraya çakacağız. Tek amaçın buraya yuturmak. Güzel, harika. İstikam çok öpü sağ ol. Çok, cevaplı olsun. Pist içerisine girince, bunu alıp buraya koyacağım. Yarısı kadar, daha değil. Devam, ilerletmeyin. Burada uçak, güzel. Evet. Kesiyorum gaza. gazı İşte şık sert. Böyle tutalım. Evet evet evet. Burada. Düştü. Tatlı tatlı çekin. Tatlı tatlı çekin. Bravo. İş yer Gaz açalım. Gaz aç. Açın gazı. İm taslaçın. Taçam bu. Burnunu onu. Kaldırdım kaldırdım. Güzel. Vallahi motor var gidiyor. <gülüyor> Soldan dönüşebilirim. İç aşağıda. Gazı biraz kesebiliriz. Tatlı tatlı. Gürjet simülatörü uçarken yapay zekanın kullandığı milli muharip uçak beni dakikalar içinde 4 kez düşürdü. 5. nesil savaş uçaklarında yapay zeka çok önemli bir yer tutuyor. TUSAŞ içinde oluşturulan özel ekip yapay zekanın yazılımını hayata geçiriyor. Günümüzde e, hava araçlarında, silahlarda, her şeyde daha doğrusu yapay zeka çok önemli. Milli Muharip Uçak'ta yapay zeka olarak neler göreceğiz biraz bizim anlayabileceğimiz dinden Tabii tabii. Yapay zeka öncelikle da. daha bir genel terminolojiyle yazım olarak, aviyonik yazım olarak ele aldığımızda uçak sistemlerinde uçakların gerçekleştirdiği görevlerin 3'te 2'si yazım tarafından gerçeklenmekte. Bu F-16'ın dahil olduğu a, 4. nesil uçaklar için. 5. nesil uçaklarda ise bu oran çok daha fazla. Oran vermem için bitirmem lazım. 3'te 2'den çok daha fazla, %80-85 diyebilirim. Ve biz ekip olarak, yapılanma olarak da avinik yazılımla beraber yapay zeka müdürlüğünü de barındırmaktayız. Bir uçağı 5. nesil yapan özellikler yazılım ve özellikle yapay zeka. Nedir bunlar? Otonom, otonom sürüş, otonom kalkış, otonom görevlerin gerçeklenmesi, pilotun bilişsel sistemlerini takip ederek bir biliş kaybı olduğunda otonom sistemlerin bunu devralması, beze e otomatikman geri dönüş ve yapay zeka sadece uçuş sırasında değil uçuşu tamamlayan lojistik etkenlerde ve öncesindeki pilot eğitimlerinde simülasyon sistemlerinde de kendisini göstermekte. Mesela çok sayıda İHA'yı kontrol edecek, evet. uçan bir radar olacak, uçan bir sensörleri olacak. Evet. Bu konuda yapay zekâneler yapıyor. Konuda mi? yapay 5. nesil, 6. nesil. Bile bildiğimiz gibi 6. nesil uçak diye bir konsept var. 6 ile 5'in farkı nedir diye baktığımda biz yazımızda hep böyle düşünürüz, bir şeyin farkı nedir? Öyle düşünmeye çalışırız. Sürü ihalar, yani esas komutan, milli var uçak, insanlı uçak, onun wingspan'ındaki kanat destekleyen uçakları ise yapay zeka. Dolayısıyla bir sürü zekası konseptini de yapay zeka ile beraber gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve biz şu an ekip olarak simülasyon yapay zeka ekibimizle beraber, ki birazdan onunla ilgili çekimimiz olduğunu da biliyoruz. Gürcet ve milli muharip uçağı yapay zeka ajanlarıyla beraber entegre ederek Pilot pilota karşı, pilot yapay zekaya karşı, pilot ve kanat uçakları yapay zeka şeklinde şimdiden geliştirmenimize başlamış durumdayız. Ee, tabii ki Milli Muharip Uçak şu an TUSAŞ'ın en üst seviyedeki en zorlu projesi ve en teknolojik evet. projesi. Evet, evet. Aşağı doğru indiğimiz zaman belki biraz daha basitleşiyor ama onlarda yapay zeka ve sizin bölümünüzle ilgili bir çalışmalardan elde edilen sonuçlar var mı? Yukarı taşınacak Evet. Çok güzel söylediniz. Bizim ekibimiz bir tarihçe içermekte. C-30 uçaklarını modernize eden 5 ülkeden bir tanesiyiz. Yani C-30'un görev yazılımları yani kopilotluğu yapan neredeyse FMS Uçuş Yönetim Sistemi Kayın Harita ekibimiz geliştirdi. F-16'da Kayın Harita'yı ekibimiz geliştirdi. Velhasıl uçuş yazılımında esas etken kararlılık ve uçuş emniyetidir. Yani sizin yazılımın Uçtuğunu test et, test ettiğini uç denen bir tekerleme gibi ama yapması zor bir paradigma yapmamız gerekmekte. Yapay zekada zor olan şey ise kararlılık, determinizm. Hangi durumda nasıl davranacağını belirlemek. Şu an sadece Türkiye değil Avrupa, Amerika'da dahil yapay zekanın aviyatik uygulamalarındaki konusunda ilgili uçuş emniyet standartları tanımlanma aşamasında. Biz de ekip olarak bu süreçlerde de yer almaktayız ve yapay zeka ekibimize avinik sistemlerde kullanmayı simülasyonla başladık. MMU ilk uçuşundan da itibaren deploy etmeye de devam edeceğiz. E, bu da tabii oluşturulacak bir yazılım muhakkak ilerisi için geliştirilecek. Bunu farklı hava araçlarında, İHA'dan uçağa, helikoptere, belki uyduya görme şansımız olacak Kesinlikle. Ürün hattı denen bir konsept var bilirsiniz. Bu üretimde de, yapısalda da her yerde kullanılır. Biz bunu yazılımda da gerçekliyoruz. Az evvel bahsetmeyi atladım. Hürjet. Şu an Hürjet'in görev uçuş kontrol yazılımı da bizim ekibimiz Tusaş tarafından geliştirmekte. Dolayısıyla bir kainlarda FMS çok fazla değişmez. Ürüne özgü özellikleri çok azdır. O esas değişmeyen kısmı yapıp orada yaptığımız bir kez tasarla birden fazla kullan konseptini de ekipçe uyarlıyoruz. Yoksa bu işten altından kalkamayız. Hürjet e, milli muharip uçağı giderken çok önemli bir yol ve Hürjet'e bir yapay zeka geliştirdiniz. Biraz sonra da simülatörle uçacağız. Bu sistemi bize Hürjet'teki yapay zekayı anlatır mısınız? Yapay zeka ile bizim temel amacımız pilotların yükünü azaltmak ve yeteneklerini arttırmak. Bunun çeşitli yolları var, uçağın içindeki sistemler var ya da az önce bahsettiğiniz simülasyondaki gibi pilotların eğitiminde onlara gerçekçi bir ortam sağlamamızı imkan veren sistemler var. Bu sistemlerin tabii bir yol haritası da var. Daha sonra gerçek uçağa ve uçakların kontrolüne kadar giden. Burada simülasyonda yaptığımız şey bizim yapay zeka pilotlarımızla gerçek pilotlarımıza eğitmek. Onlara gerçekçi, zorlayıcı rakipler sağlamak ve bunları yaparken bir yandan da kendi sistemlerimizi eğitmek. Yapay zeka sistemlerimizi eğitmek. Şu an burada gördüğünüz sistem 500 bin saatin üzerinde uçuş yapıp kendi kendine uçmayı öğrenmiş ama pilotlarla bizim e, TUSAŞ'taki en büyük avantajımız e, çok büyük bir değerimiz pilotlarımızla doğrudan e, temas ederek daha da cilalanmış ve son haline getirilmiş bir sistem. Yani yapay zeka uçtukça, görev yaptıkça, e, gerçek pilotlara karşı uçtukça kendini geliştiriyor, üzerine bir şeyler koyuyor. Bir yandan da dediniz ki siz ee, uçakta yer alacak olan bir sistemin de aslında burada testini gerçekleştiriyorsunuz. Gerçek bir yazılım mı koşuyor bu simülatör üzerinde? Ne tür gerçek sistemler var? Burada gördüğünüz bir mühendislik simülatörü. İki tane fonksiyonu var. Bir tanesi pilotlarla birlikte bu uçağın tasarımını yoğurmak, oluşturmak. Tasarım son anda uçak ortaya çıktığında değil pilotlar daha uçak ortaya çıkmadan kokpitin tasarımından uçağın hareketlerine kadar bunları görüp Bunlara yorum verebilmeleri için bir sistem. Bu, Bunun için gerekli, temel gereklilik şu, bunun gerçeğe olabildiğince yakın olması lazım. Donanımdan uçağın o donanımlara verdiği tepkilere, hareketlere kadar. Dolayısıyla burada uçağın gerçek matematiksel modelleri koşuyor. Ve e, burada rakiplere karşı da bir e, harekat, operasyon sırasında uçağın nasıl tepki vereceğini görebilmemiz gerekiyor. Yapay zeka sistemimizde burada pilotlar ne görürse onu görüyor. Pilotlar ne girdi verirse onu veriyor ve aynı şekilde bir rakip olarak karşılarında bir uçuş gerçekleştiriyorlar. Önce tabii Hürjet'te bu yapay zeka sistemini uygulayacaksınız çünkü Hürjet Milli Muharip'ten daha önce uçacak. Sonrasında bu sistemi Milli Muharip uçağı nasıl taşıyacaksınız? Yol haritasını kısaca şöyle anlatayım. İlk önce bir simülasyonda bu yapay zeka modellerini biz geliştiriyoruz. Gitgide pilotlarla temas ettikçe gelişiyorlar. Daha sonra bunun Uçağın entegre eğitim sistemi içerisinde bir e, yeri var. Bu entegre eğitim sistemi pilotlar uçağı uçururken yaptıkları eğitimlerde dost ve düşman kuvvetleri olarak yapay zeka ile birlikte uçmaları. Daha sonra bunun ikinci bir patika yolu olarak aslında sabit kanat dronlarla ondan sonra jet trainerlarla daha sonra da jet uçaklarının kendisinde bir yer, yer bulması söz konusu. Tabii bu şu anda bunların e, uçuş güvenliği sertifikasyonları konusu dünyada çalışılan bir konu. Bu e, önümüzde en azından birkaç senelik bir yol var demek. Hürjet uçtuktan sonra sadece hürjet uçtuktan sonra da değil, milli muharep uçağın modelleri de geliştikçe, ki şu anda bu sistemimizde milli muharip uçağın e, matematiksel modeli de var. Bu sistem onları da kullanmayı öğreniyor, onlara karşı uçmayı da öğreniyor. Bunların hareket analizlerinde e, çok ayrıntılı simülasyonların yapılabilmesini sağlıyor. Şu an gördüğünüz sistemde. Bizim yapay zekamız F-16 uçurabiliyor, hürjet uçurabiliyor, milli muharip uçak uçurabiliyor. Üzerine attığımız, önüne koyduğumuz herhangi bir modeli uçurmayı çok kısa bir süre içerisinde öğreniyor ve geçmişte öğrendiklerini de oraya taşıyabilme imkanına sahip. Demek ki biz bu uçaklarda bir gerçek pilotun yanı sıra belki ondan çok daha tecrübeli ve tecrübeye sahip belki yüzbinlerce saatine sahip bir yapay zeka göreceğiz. Çok teşekkürler. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.